Set bir, bir bir otomatik araç kapısında aşağıda belirtilen şartları sağlayacak PLC programını yazıp set üzerinde gerekli bağlantı program sistemi çalıştırınır. Problem 2 Kapı 0.4 giriş sinyali 1 iken otomatik modda çalışacak. 0.4 sinyali 0 iken manuel modda çalışacaktır. Yazarıza gidelim. Input 0.4 1 iken Otomatik modda çalışacak. Otomatik Tamam. 0 iken Manoel mi? Hocam, diyalogeci soru ben birine şey yaptım bana. Infosizur notta 4'ü aşırı akım olarak yani mı Burada aşırı akım ödemiz yok diyelim. Veya şöyle söyleyelim, sistemde aşırı akım ödemiz yok. Motor koruma şalteri var, attığı zaman komple motor revin ışık alıyor diyelim. Yani, yani yok, çok yani şey ama iyi, ama iyi Onu da ekleyebiliriz, evet. yok sorun değil. Tamam. B. Kapının manuel modda çalışması problem T11'de verilen işlem basamakları da gibi olacaktır. Yani manuelde aç kapa yapacak kapa. Manuelde yani bir önceki örnekte olduğu gibi basacağız, çağız açacak, bas çağız kapıyı yazacak. Evet. C. Otomatik modda çalışmada kapı kapalı konumda kalacaktır. Tamam. D. Kapıyı kapıya araç yaklaştığında dış sensör giriş sinyali verecek ve kapı açılacaktır. Tamam. E. Kapıdan araç tamamlanıp dış ve iç sensörlerde giriş sinyali kesildiğinde kapı 5 saniye bekleyecek ve bu zaman altında bir başka araç yaklaşımı olmazsa kapı kapanacaktır. F. Kapıya... Kapıya içeride araç yaklaşımı olduğunda iç sensör giriş sinyali verilecek ve kapı açılacaktır. Kapıdan araç geçti tamamladı dış ve iç sensörlerde giriş sinyali kesildiğinde kapı 5 saniye bekleyecek ve bu zaman zarfında bir başka araç yaklaş, yaklaşımı olmazsa kapanacaktır. Bunun en yakın örneğini şey olarak görebiliriz. E, marketlere falan gittiğinizde açılan kapılar canlı kapılar var ya, ona benzer. Orada öyledir, siz yaklaştığınız zaman sizi algılıyor, kapı otomatikman sona kadar açıyor. Siz geçiyorsunuz, kapı bir müddet daha güvenlik için bekliyor, daha sonra tekrar kapanıyor. Ve kapı normal zamanında devamlı kapalı kalıyor. Öyle değil mi? Yani bu mantık o mantıkla hemen hemen aynı. Şimdi öncelikle e, manuel ve otomatik seçimimiz var. Bunlar kalıcı bir anahtarla, yani otomatik çeviriyorsunuz öbür tarafa, manuel. Manuel çalışmada, manuel çalışmada ne olarak çalışacak? Normal kapı, aç ve kapı olarak çalışacak. Öyle değil mi? Şimdi inputlar üzerinden geçmeyeceğim, sadece isimlerini yazacağım, tamam mı? Daha rahatlandığımız için. Ne mutluyuz? Manuel mutluyuz. Manuel yapımı. Manuel yapım ne çalışacak kapı? Aç kapı. Aç kapı şeklinde çalışacak. O zaman bir tane açma anahtarım var. Öyle değil mi? Neyi çalıştırıyor? Açı çalıştırıyor. Yine manuel moddayız. Kapağına anahtarım var. Kapıyı çalıştırıyor. Ama soru şuydu. Diyor ki... ...input 0.4'te enerji yokken yani 0.4 0.4'te manuel çalışsın. O zaman normalde nelerini kullanmam lazım ben? Normalde kapalılarını kullanmam lazım ki... Normalde kapalılarını kullanmam lazım ki... ...he, normalde kapalı enerji yok... ...yani kapalı ne olarak çalıştırabileyim ben? Aç kapa şeklinde çalıştırabileyim. Birazdan bunlara ekstra şey yapacağız. Kontak ilave edeceğiz. Arayı biraz açalım. Biraz daha mı açalım? Moni Almut'ta Kafa var Artık bu kafanın açının ne olduğunu siz Yazarsınız Inputlarına Ne oldu? Aça bastım Aç çalışıyor Geldi Sınır anahtarı Aça çarptı Aç kontağını açtı durdu. Ondan sonra geldi sınıranları kapayan çarptı durdu. Birdeydi aynı anda zorladı girmelerini engellemek için. Kapalı. Kapa aç. Açın önüne. Kapa kapalı önüne. Aç. Açık olay. Bakın ne? Şu anda bu sistem eğer ben monel butonun enerjisi ise, yani normalde kapalıysa evet aç ve kapayı evde çalıştırabilirim. İstediğim kadar açarım veya senatlarına çarptırırım, istediğim kadar kapatırım. Sorunun asıl sıkıntılı kısmı, asıl üzerine düşünmesi gereken kısmı 2. Burada ne diyor? Diyor ki iç ve dış sensörlerim var kapıda. Kapıda iç ve dış sensörler var, varken bir yaklaşım olduğunda İç ve dış sensörler varken Bir yaklaşım olduğunda Kapı Açılacak Şimdi Ben size şöyle bir şey söylemiştim Ben size şöyle bir şey söylemiştim Dedim ki Çıkışları sadece bir yerde kullanın Yani al çıkışını sadece bir yerde kullanın Kapalı çıkışını sadece bir yerde kullanın O zaman diğer çalışma şeklinde manuelde yukarıdaki satır manuelde yukarıdaki satır otomatik aldığınızda buraya yapacağım ve buradan bir yerden ne yapacağım o şartları yukarı çıkışa bağlayacağım bu birinci yöntem veya sabrı dediğimiz az saygılara dallanma yapabiliriz ama o çözümü daha sonra tekrar ne yapacağız o konuyu işlediğimizde yapacağız şimdi Topuk benim ne olacak? Açılacak. Hangi notu açılacak? Manuel. Manüel. O zaman buraya da manüelin açığını koyuyorum. Niye açığını koydun? Tenerini. Manüeli otomatiğe aldığımda manueli otomatiğe aldığımda bu kontanı açacak. Orayı çalışacak. Manüel çalışma duracak. Aşağı kontağı kapayacak. Bu sefer ne çalıştırabileceğim ben? O şartlarla otomatik çalıştırabilirler. O zaman yine kapada da manuel devre dışı manuel devre dışı aşağıda mantan kapayacağız. Bu sefer buradaki şartları ne yapacağım ben? Gerçekleştireceğim. Ne var? Diyorum ki iç ve dış sensörlerim var. İç ve dış sensörlerim. İç ve dış sensörlerim. İç ve dış sensörlerim. Aracı gördüğünde iç ve dış sensör, Aracı gördüğünde kapı açacak. O zaman Aç İç sensör. Kapalı kutusu kullanmıyor Yok. Aç yeri kullanmıyor Araç geldi. Bak şimdi araç geldi sensör gördü kafada. Araç geldi sensör gördü kafada. He şimdi. açın yeri koyacağız koyuyor. Açın. bu tarafına mı arka tarafına mı? İlerisine tarafı koyuyor. Çıkışını... Da... Niye? Artık aç butonuyla benim işim yok. Yok çünkü. Tamam mı? İç sensör yerlerinde çalışacak mı? Çalıştı. İç sensör aracı gördü, gitti çalıştırdı. Neye kadar çarptı? Sanatlar ne kadar çarptı? Veya Dış sensör de görse Veya dış sensör de görse aracı Fark etmez, kapıyı açmam lazım. İç sensör de gördü, çalıştırdı, dış sensör de gördü, çalıştırdı. Burada bir yürülemeyin. O zaman aşağıda tekrar yapmamıza gerek yok ki yani. hocam. Bakacağız şimdi. Önce şurayı bir bitirelim. Tamam mı? burada gerek var mı? Mühürlemeye gerek var mı? Şöyle düşünüyorum ben. Araç geldi, kapı açılacak veya kapı açılıyor, araç ondan sonra vazgeçti gitti. Kapının artık açılmasına gerek var mı? Yok. yok. O nedenle burayı mühürleme koymama gerek yok. Zaten araç geçecekse kapının orada bekliyor. Beklediği sürece sensör kapalı, öyle değil mi? Araç geldi, araç bekliyor, beklediği sürece sensör kapalı. Ya araç gidiyorsa zaten kapının açılmasına gerek yok. O nedenle burada benim herhangi bir mühürlemeye ihtiyacım yok. Çünkü zaten araç kapının önündedir, zaten sensör kapalı olduğu sürdürüyordur. Anlaşıldı mı burası? Kapıyı açtık mı? Kapıyı açtık, kapıda bir sıkıntı yok. Şimdi asıl sıkıntılı yer kapının tekrar kapatılması. Ne diyoruz kapının kapatılması da? İç ve sensör sinyal vermiyorsa iç ve sensör, sensör sinyal vermiyorsa kapı 5 saniye ekleyecek. 5 saniye sonunda kapanacak. Var şimdi. Yine şu kısmı yedi zaman öylesi? Bir zaman rölesi ihtiyacım var burada. Yine manuel ise yani bu bu giriş kapalıysa hiç sensör sinyal vermiyorsa hiç sensör veya ve aynı şekilde dış sensör bir tane T37 5 saniye sonra olarak saysın. Şimdi ne oldu? Ben bunu Yani burayı kapalı evet. mı? Kapalı mı? Kapalı. araç yok. Kapalı mı? Evet. Kapalı. Araç gelirse burayı zaten. Öyle değil mi? Evet. İçeride araç yok. Aynı şekilde dışarıda da yok araç. İki şartı sağlaması lazım. Hem içeride araç olmayacak. Hem dışarıda araç olmayacak. Paleler bağlasam olur mu? Olmaz. Paleler bağladığınızda nedir? Birinci dışarıda oldu. ha. Evet. Yani dışarıda araç olmayabilir ama içeride araç olur. Bu sefer kapak. Demek istediğim anlık ediyor mu? Hem dışarıda araç olmayacak. Hem içeride araç olmayacak. Yani ilk sensör de sinyal vermeyecek bana. Dış sensör de sinyal vermeyecek bana. Zaman veren sahneye başladı mı? Başladı. 5 saniye saydı mı? Saydı. 5 saniye sonunda kapıyı ne yapması lazım? Kapa... Kapaması lazım. Kapı kapayan Açık. Bu ne? P307'nin normalde açıcı koydu. Şimdi bakalım ne olacak? Ne olacak? Araç varsa... Zaten bu veya bu açık olduğu için zaman ölçüsü evlere girmeyecek. Zaman ölçüsü burayı kapamayacak. Kapı kapanmayacak araç varsa. Yani araç varsa şuradaki prosedür işleyecek şu kontaklardan dolayı. Araçlar gitti. Araçlar gittiği zaman zaten bu da açacak, bu da açacak kapıya aç emri vermeyecek hiç kimse. Öyle değil mi? Araçlar yoksa bu da açıktır, bu da açıktır kapıya aç emri verilmiyor. Aç sinyali gitmiyor. He, yoksa bu da kapalı, bu da kapalı araç zaman önemli, devreye girdi, Beş saniye saydı, beş saniye sonunda burada kontağını kapadı, kapı oldu, kapandı. Tamam mı? Şimdi bakalım, güvenlik konusunda bir sıkıntımız var mı burada? Ne olabilir? Şimdi, içeriden araba gelir, dışarıdan gelmez. Ona neden durumları bir değerlendirelim. Veya o beş saniyeyi sayarken, araç gelebilir. Bunların her birine ne yapalım, tek tek bakalım. İçeriden geldi araç, iç sensör kapadı, kapı açıyor, iç sensör açtı, zaman bölgesi devre dışı. Zaman bölgesi devre dışı buraysa kapalı, devre dışı. Aynı şekilde dışarıdan geldi araç burayı kapadı, sensör, kontağını aç etti gitti, dışarıdan araç geldi, kontağı açtı, zaman bölgesi devre dışı kaldı, buradaki kontağını zaman bölgesi açtı. Kapı emri de gitmiyor. Aç emri var ama kapı emri yok. Tamam mı? Yani içeriden araba geldi, içeriden darbara geldiğinde sistem çalışıyor. bunda bir sıkıntımız yok. Şimdi... K37 sayarken araç gelirse ne olur ona bakalım. Sıfırlaması lazım. Bakalım. K37 sayarken araç geldi. Emriyi saydı mı? Evet. Sayamadı. Sayamadığı için buradaki kontağını kapadı mı? Hayır. Kapamadı. Aç ver, kafa verebildi mi? Hayır. Veremedi. Peki, kapı kapanırken araç gelirse ne olur? Bir de ona bakalım. Hani kapının kapanma sırasında araç gelirse ne olur? Teoruz dedi, saydı mı? Haydi. Evet. Saydı. Pontal kapadı mı? Kapadı. Kapı kapanmaya başladı mı? Evet. Araç geldi mi o anda? Kendi. Evet. Açtı mı? Evet. Zamanızı devreden çıktı evet. mı? Çıktı. Açtı. Açtı. Evet. Zamanızı buraya azıcık kapa emrini... iptal etti. İptal etti, i̇ptal etti. İptal etti mi? Evet. Etti. Buraya geldi mi? Evet. Geldi. Aç emri girdi mi? Ha, Burada bakın dikkat edin, şu iki kondan çok iş düşüyor. Tamam mı? Niye? Çünkü bunu işte Aynen. devreden çıkıyor, öbür devreden çıkıyor, diyor, devreden çıkıyor bu ara devreye de alıyor aynı anda. Şu kapalı açın önünde veya aç kapanın önünde olduğu sürece iki puzzle çarpışmasını ne yaparız engelleriz. Evet. Tamam Yani tamam buradaki kapa devreden çıkıyor ama piyasi gerçek sistemde bırakır mı bırakmaz mı o suyos arasında yani biri çıkarıp öbürünü devreye aldığında mekanik olarak yetişimli bir kontaktörler şu aç kapıyı yazılımda yaptığımız gibi yine o çizimler var dışarıda da yapmamız lazım. Tamam. Soru var mı? Hocam şimdi içeriden arabı tamam. var benim kapı kapatmıyor. Öyle değilse aşağıdan. İçeriden gelen var yani benzer arabaya gidiyor hocam. İçeride arabanın olup olmaması gibi, içeriden gelip, yani, içeriye eriş mi? Kapıya geldik araç. İçeri geri geçebilen beni ilgilendirmez. İçeride araç varsa kapıyla bir işimiz yok. Başka? Burada yapmanız gereken şey şu. Hani ta Abdülzemet dedik, ödem aşağılarda. Önce bir bulunduğumuz bir yeri şartı bir sağlayalım. Hmm. Tamam mı? O maddiyi bir bitirelim. Dikkat ederseniz araya bir tane şey ekliyoruz ondan sonra. Bütün şartları sağladıktan sonra bu iki çalışmanın birbirleriyle bir sıkıntısı var mı yok mu, istenmeyen bir durum var mı, oluşabilecek şartlar neler, o şartları göz önüne getirdik. Yani ne dedik? Dışarıda var, içeride yok, içeride var, dışarıda yok. Tamam mı? İçeride de yok, dışarıda da yok. Kapı açılırken geldi, kapı kapanırken geldi. Buna benzer olasılıkları da düşündük. Olasılıkları düşündükten sonra, ha tamam sistem çalışıyor dedik. Tamam